Birbirine paralel iki tane doğrumuz var. Bu birincisi, bu da ikincisi. Bu işaretler doğruların birbirine paralel olduklarını gösteriyor. Bunlar pek gösteremiyor. Bunlar bence pek olmadı. Bir daha çizelim. Evet, şimdi daha iyi görünüyorlar. Evet, şimdi de bu paralel doğruları kesen üçüncü bir doğru çizeceğim. Aynen böyle. Diyelim ki buradaki açının ölçüsü 9x artı 88 dereceymiş. Buradaki açı ise 6x artı 182 derece olarak verilmiş. Soracağım soruyu tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Bu doğrunun birbirine paralel olan bu iki doğruyu kestiğini biliyorsak bu açıların ölçüleri nedir? Evet, soru bu. Şimdi burada durun ve bu soruyu kendi başınıza bir deneyin, eminim çözeceksiniz. Şimdi sıra bende. Bu soruda önemli olan ve soruyu çözmemize yardım edecek olan şey şu. Açıların, buradaki açıların, bu doğrunun birbirine paralel iki doğruyu kesmesiyle oluşmuş oldukları. Buradan yola çıkarak kolaylıkla bu açının, bu açıyla eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu açının ölçüsü de 6x artı 182 olacak. Peki, şimdi ne görüyorsunuz? Mavi açıyla turuncu açı bütünler açılar. Yani toplamları 180 derece olacak. Neden mi? Çünkü bu iki açı yan yana geldiklerinde, yan yana geldiklerine, yan yana getirdiğiniz zaman, ortak olmayan kolların aynı doğru üzerinde olduğunu göreceksiniz. Üst üste gelecekler. Bu kollar üst üste gelecek. O halde, 6x artı 182, Artı 9x artı 88'in 180'e eşit olduğunu biliyoruz diyebiliriz. Şimdi bu denklemi biraz sadeleştirelim. 6x artı 9x 15x eder. 182 artı 88 ise 182 artı 8, 190 eder. Artı 80, 270 eder. O zaman 15x artı 270 Eşittir 180. İki taraftan da 270 çıkaralım. 15x eşittir eksi 90. Şimdi iki tarafı 15'e bölersek x eşittir eksi 6 sonucunu bulmuş oluruz. Sorunun çözümü için bayağı bir yol kat ettik öyle değil mi? Açıların değerlerini bulmak artık çok kolay. Çünkü x'in değerini biliyoruz. 9x artı 88 açısının ölçüsü, 9 çarpı eksi 6 artı 88'den ne eder? 9 çarpı eksi 6 eksi 54 eder. Eksi 54 artı 88 ise, yani 88 eksi 54 ise 34 eder. Evet, buradaki turuncu açı 34 dereceymiş. Mavi açıysa ise 180 eksi Turuncu açının ölçüsüne eşit olmalı. Tabi aynı açının ölçüsünü 6x artı 182'yi hesaplayarak da bulabiliriz. O zaman da 6 çarpı eksi 6, eksi 36 eder. Eksi 36 artı 182 ise bir bakalım. 182 eksi 6, 176 eder. 176'dan da bir 30 çıkarırsam 146 elde ederim. Salamasını da yapalım. 146 artı 34, 180 derece eder. Bu şekle bakarak diğer açıların ölçülerini de bulabiliriz. Mesela, bu açı 34 derece ise, bu açı da 34 derece olur. Neden mi? Çünkü bu iki açı ters açılar. Bu açı, bu açıyla da eşit ve ölçüsü 34 derece. Ve bu da 34 derece. Aynı şekilde eğer bu açı 146 derece ise, bu açı da 146 derece olur. Bu da ve bu da 146 derecedir.